Bir laboratuvarda bir termometre sıcaklığı hem santigrat hem de Fahrenheit cinsinden gösterebilir. Eğer termometredeki civa 56 derece Fahrenheit'a yükselirse bu derece santigrat cinsinden kaç dereceye karşılık gelir? Bize iki tane formül verilmiş ve bu formüllere göre eğer santigrat derecesini biliyorsak Fahrenheit'ı, eğer Fahrenheit derecesini biliyorsak santigratı bulabiliriz. Bu iki denklem birbirlerinden türemektedirler ve bunu cebirsel olarak yaptığınızda şimdi bunu anlayacaksınız. Belki de başka bir videoda daha iyi anlamanız için bunların nasıl birbirlerinden türediklerini de gösteririm. Bu biraz ilginç gelebilir size, bu cebir içeren bir işlem. Evet, bize bir formül vermişler ve bizden bu formülleri kullanmamızı istiyorlar. İlk önce hangi formülü kullanmamız gerektiğinden emin olalım. Evet, Fahrenheit derecesi verilmiş soruda. Fahrenheit eşittir 56 demiş. Ve bizden santigrat cinsinden yazmamız isteniyor. Yani santigrat cinsine çevirmemiz gerekiyor. Buradaki formüle bakarsak, eğer Fahrenheit derecesi biliniyorsa, santigrat derecesini bulmak için kullanabiliriz. Evet, bu ilk soru için bunu kullanalım. Santigrat derecemiz eşittir 5 bölü 9 çarpı Fahrenheit sıcaklığı. Fahrenheit derecemiz 56 idi. Eksi 32. Yani 56 eksi 32 eşittir 24. Bu da eşittir ki 5 bölü 9 çarpı 24 ve bu da 5 çarpı 24 bölü 9'a eşit oluyor. 5 çarpı 24 işlemini yapmadan önce payı ve paydayı 3 ile bölelim. Eğer payı ve paydayı 3 ile bölersek işlemimizin sonucunu değiştirmiş olmayız. 24 bölü 3 8, evet, 9 bölü 3 o da 3. Yani bu da 5 çarpı 8 eşittir 40, bölü 3 derece. Ve eğer daha düzgün görünen rakamlarla bunu yazmak istiyorsanız, 40 sayısını 3'e bölebiliriz. Evet, 3, 4'ün içinde bir kere var. Bir kere 3 eşittir 3, kalan 1, 0'ı aşağı taşıdık. 3, onda 3 kere var. 3 kere 3, 9. Evet, kalan yine 1 oldu. Şimdi bir başka 0 daha indirdik. Evet, burada bu arada ondalık sayıya geçmiş oluyoruz. 3, 10'da 3 kere var, 3 kere, 3 kere, evet ve demek ki buradaki 3 sürekli devam edip gidecek. Evet, bunun 13 nokta 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3'e eşit olduğunu görebiliyoruz. Üstüne çizgi koymak bu sayının devam ettiği anlamına geliyor, değil mi? Ve santigrat derecemizi de yazalım. Veya 40 bölü 3 eşittir 13, kalan ise 1 olur diyebiliriz. Yani bu da eşittir 13 artı 1 kalan. Yani 13 tam 1 bölü 3 santigrat derece. Her iki yolda kullanabiliriz. Neyse, 56 Fahrenheit'ın kaç santigrat derece ettiğini bulduk.